başlıyor dolar 18,16 euro 18,16, 1015,07, borsa 3.146 ve bitcoin 20.023'le gün düşüşle kapattılar. Rakiplerini tek kollaya de deviren Adana Demirspor ve İstanbulspor 3 puanın hanelerini yazdırdı. Türkiye'ye pasaportsuz girebilmelerine imkan tanınmıştı Yıl sonuna kadar 3 milyon Bulgar turistin gelmesi bekleniyor. Galatasaray maç öncesi Trabzonspor'da Uğurcan Çakır depremi yaşanıyor, tartıştığı kadın komiser yardımcısını başından vurarak öldürdü. Trabzonspor depresmanına çıkacak Galatasaray'da kamp katrosu açıklandı. Kısmet olur programıyla şöhreti yakalayan Ay, Aycan'a varış müzik sektörüne girdi. Resmi tatillerde bir saat bile çalışana tam gün mesai yargıtayı emsal bir karar verdi eski eşini uçakladığı kadın yaşaya dışı deş, yaşadığı deşi anlattı çocuğunun belayetini istiyor ucuz halı İzdehamı vatandaşlar vebir yarıştı değerli izleyenler ve bu haberimize gün özetinin sona geldik kanalımıza abone olmayı unutmayın